Selamlar arkadaşlar. Böyle <gülüyor> dururken tekrar gelistireceğim abi. Ya. Selamlar arkadaşlar. Muhteşem bir sanal gerçeklik oynadık. Hoş geldiniz. Bakalım selamlaşmak istiyorum. <gülüyor> evet <Eyvallah> arkadaşlar, herkese girişim. <gülüyor> Biraz şey oldu ama <gülüyor> bu seferlik böyle olsun. Aynen. Bu arada e, şurada bak, sen de bak kancı. Burada görüş olduğunuz <gülüyor> üzere Stopped Alt, We Are Battle Royal oynuyoruz bugün. Bilmiyorum. Bugün de milleti çıkın winner yapacağız. Ha bu birinci olalım mı? İstersek olabiliriz bence. Bu sefer olacağız. Ama önce ihtiyacımız olan şeyi gösteriyorum. Bir. <gülüyor> Bir dakika beni burada bekle. Ab, bundan günde bir tane içiyorsun var ya seni direkt bin aldırıyor. Dur, ver abi. Neyse, kapakla uğraşmayacağım ben. Kapakla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben. Ya bu işte. Ben çok, çok ee, iyi Sistiyorum abla. Yes. Yes. Hani lüs. Lüs. ben. Bende inventorye koyabiliyorsun. Yes. <gülüyor> hani ben. Falan yapmıştım. Falan yapmıştım. Falan yapmıştım. Falan Bir yerlere uçtu. Arkana gitti. Bak ne oh, nereye kadar gitmiş öyle. Enerjini istiyor musun? Sana bu yüzden istedim. Buna mı içemedin mi bin alamıyorsun? Ah! Oh. <gülüyor> ah, <Aa, gülüyor> demek <gülüyor> Ah, öz, öz, özür dilerim. Bir şeyin var mı? Ya çekin ileri. <gülüyor> ah! Hadi sen çık Naruto. Başlatıyorum, <gülüyor> başlatıyorum. <gülüyor> dur dur dur, başlatıyorsam ya. Ya. Bu arada uçağa geldik. Kararlaştırıp atlayalım ya. Tamamdır. Ya şu an çok gürültü. geçen sefer sisliydi. Aynen. Ah, geldik, şuradayız. Botu da denemeye çalışabiliriz. Abi, şey yapalım. Şu gülün aşağısına dedim. Atlıyorum, atladım. Direkt aşağı. Evet. Bot botun oraya gel. Canan neredesin? Üstlerde misin? <gülüyor> Seni arıyorum şu an. Ben? Aa, yavaş yavaş iniyorum. Ben seni ah giyerim, tamam. Gördüm. Yani. Şu e, e, <gülüyor> aşağıdaki botun oraya. Hangiyem oraya gidelim? Tamam ben şuraya iniyorum. Sen oraya... Orada çok birbirimize uzak uzakta mı olacağız? Yok yok, yok gel, gel gel buraya in biraz aksiyonlu olacak. Bu ölebiliriz arkadaşlar bu işte. Ama kimse ba gözükmüyor. Baya sonra. baya kötü indik. Ah! Git bakalım evvel bir şeyler var mı? Ah ATV, ATV buldum. Tamam tamam ses Ol. yapma ondan, ondan ses yapma. Ben yapmadım, kendi şey yapıyorum. Ya Biri var bu orada ayak susu duyuyorum. Ben üstteyim. Yok dikkat et sen yine, AK47'i AK yedim ben bir tane. Bende elma buldum, elma yedim. Abi <gülüyor> burada lutsuz ev yapmışlar, Allah kahretmesin ya. Yani. Neyse ben bir tane AK buldum, bir bölüm. Bir ba sen sıkarsın bir ben. <gülüyor> Başka bir şey var mı anne? neyse şu vaysa, şunu verebilirim ama. Eğer bir, bana bir şey olursak... <gülüyor> Abi bu, bu, bu bayağı elik eli bu, bu oyunda Kendi kendine. Ama en azından şuyuz var. Bota bakabiliriz. Botu mu diye Hadi deneyelim. Direkt bota deneyelim. Bota gidelim. Deneyelim. Botu deneyelim. Venezme, Venezme. Altanlar yarıştı. Ah sen sümec! İşe var. Artık yok adam. Senem gitti o. Gitti. Abi. Ben, ben de adamın üzerine süreyim dedim de herhalde dur abi ben civalamadım. Oh e my god, o sinide ir. Ne? Güldüm. <gülüyor> <gülüyor> ya. Al çok özür dilerim. Özür dilerim sana ya. Kendimi özür dilerim arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar bunu yapmamalıydım. Takım arkadaşımı vurmamalıydım. Hayır, hayır. Çok <gülüyor> <gülüyor> Of. Brutal. Aynen. Ve tekrar bir maça daha girdik. Evet. Ya bakalım bu sefer güzel bir yere atlayalım ya. Bu sefer ben bu sefer... güzel ya kötü. Her türlü se... döveceğim. Bu sefer ben de döveceğim. <gülüyor> artık. Artık daha fazla pasif oynamak yok. Daha fazla. Özgürlük heykelini atlayın mı? Tamam hadi. Ha, tamam, tamam. Burada özgürlük heykeli değil daha de bu bildiğin. Ya, değil de işte salladın Şey böyle bildiğin. Buraya şey koymuşlar abi. Bak özgürlük heykelinden gider birkaç silah alırız. Oradan da köprüyü geçip şu e, şeye doğru gideriz. Güzel fikir. Sen neredesin? Heh, buradasın. Buralara gelen birkaç kişi daha var yalnız dikkatli ol. Kampa evet, aa, hemen kampa kampa kampta da, ka hemen kampa gidelim kamptan güzel loot indiririz. O da var hemen bir şeyler bulalım silah milah. İndin mi sen? İndim indim. indim. Şimdi, sen arkanda mısın? Ben... Ya başka... Aa... Başka... <gülüyor> <gülüyor> bu sefer ben güzel ya da kötü her türlü döveceğim. Bu sefer ben de döveceğim. Oha! Ya ayıp! Ayıp! Oha! Her ne kaptı? <gülüyor> Lütfen abi hiç beklemiyorum içeride çıksın. <gülüyor> ya aynen benim gibi direkt üst kattan pencereden girenlerdenmiş oda ya. Aklım çıktı. Bu çocuk beni de mahvetti beklenen arında. Hadi gel. Neyse. gel. Gel gel gel. Ha, gel sayılmaz gel. sayılmaz mı sayılmaz. Aynen ben de saymıyorum. Çabuk çabuk çabuk ready. Ready ready ready. ready. Aa tam yumruk atacaktım neyse. Bende, bende. Sen de, sen de olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Biz mutlaka adet bende. Kal kalpler, kalpler birmiş. <gülüyor> Seni bekliyorum. At Bak ne oldu? mu? Artık daha havalıyım. <gülüyor> Vay Yeni... Kutudan, kutudan Kutu Kutu Kutu Kutu Kutu çıktı. D yeni kostüm <gülüyor> yapmışsın ha. <he? gülüyor> Artık daha havalıyım. Ben daha havalıyım. <gülüyor> Don atlet. Yani yediği değişmişsiniz. Hayır. Hadi redile. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer kazanacağım. Bu sefer çok çeyiz. Ya bu sefer doğru düzgün bir yere atlayalım abi. Evet. Ooo baya saçma bir yerden geliyoruz yukarılardan, şuralardan. Harita saçma olabilir ama bilmem ne kadar Yukarılara inelim, olur. yukarılara inelim. Nerede? Bak şurada tepe bölgesi var, o tepe bölgesinin yakınına inelim. Bak yükselti var. Evet. 160'larda 3, 2, 1. Kamaştı abi. Kilise galiba burası. Kilise, gidelim mi kiliseye? Ya kilise mi şu tam tepedeki şey? He yani, kilise, kilise ortadaki. Sen nereye gitmemizi istiyorsun? Tamam, kilise işte. Dur sen kiliseye doğru şey yap, ben çadırın lootlayıp yanına geleceğim, tamam? Ooooohhh... Yok, kiliseye gitme, çok insan indi, kiliseye gitme. Kilise kilise kilise sen neredesin bu arada, ben de görevim. Ben bölümüm. şuradaki evlerin içine gideceğim, gidemedim. Şurada çadırın oradayım şu an. Ben de çadırın oraya iniyorum. Çadırın... Çadırın karşısındaki tahta evler var kötü, onlara gidiyorum. <gülüyor> İnecek başka yer kalmadı, şu kötü evden bir şeyler çıkarmam lazım Neyse ben canımı 90 yaptım Oo, kendine keyif sana Aynen de buraları şu an her yer. Şu bunker'a gidelim taştan, varsa bir şey vardır yoksa öldüm Cakan geliyorum, geliyorum dikkat et Tamam Her yerde şu an adam var, her yerde Zırban abi, hiçbir şeyimiz... Aha! P90. Aa, burada silah var. Pompalı var. Tamam, sen de onu En azından elimiz boş değiliz. Neredesin? Fürsteyim. Sen indiğin yerin. Heh. Burada, burada bir duydum. tane P90 buldum ben. Şuradan başka bir şey yok. Burada biraz olayların bir <gülüyor> şey olmasını mı beklesek evet. acaba? Dinmesi evet. mi beklesek? Mantıklı bir hareket olur en azından. Senin canım 90. Daha ne isteyelim? Zırfa girelim. Yani canım elli olmasın sebebi... Aha tepede de, tepede insan Al. var dikkat et şu kilise. O zaman hiç şey yapmayım gösterme hiç P90'la vuramam oraya. Yani holo site'm olsa vurdun ya, Ayrı site'ler biraz zor. En ee, azından gel bakalım manzarayı izleyelim artık ne yapacağız? <gülüyor> Manzar mı izleyeceğiz? Ne yapalım yani yapacak bir şey kalmadı. Aha <gülüyor> Sudan Sudan Sudan gidelim. Öldüm. Öldürdüm. Yaaa! Yaaa! Manzara izleyelim demiştim evvel. Ya Exus, senin yüzünden savaşlarım hazırsın! Senin yüzünden <gülüyor> öldüm! <gülüyor> ay, Güzel bu arada yok! Ay, ay. Ya. bir de gidiyor. Bir de gidiyor taban hala. Sıklar Al, al, al, Ah, geber. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunların hepsinin acısını FRP'de çıkaracağım falan. Böyle. Diğer, ya. diğer fettikleri. Ya yok artık ya. Ya yok, şimdi direkt şey yapmamışlar. Geçilebilir yapmamışlar. tam üşenmişler. uçlar mı? Tabii düzeltmezler de bunlar bunu. Ya hiç zorlanmı. Bu arada neden HP'yi sınırlamışlar ki böyle? Bilmiyorum ki ya. Emotor buldum, neredesin? Sana gülüm. Hey hey, hello. Aa, dephin. birini döve döve öldürdüm he tabii kaleci kaleciden kaleciler, kaleciler sola sazlıklar ya kill <tüz elasticity> <gülüyor> Ağabey üçüncü, üçüncü elimle aldım kilolu mu? Nasıl? Beni dövdü. <gülüyor> ha birini daha döverek <gülüyor> öldürdüm abi ben silah tansa insanları döverek öldürüyorum oyunda. Ağabey ah, seni gördüm. Ha tamam oyun tarafına gidelim gel gel gel. Böyle dövün oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hayır! hayır. <gülüyor> Vuruldum. İşte sevmem, aldım işte <gülüyor> Şimdi. o karlı yerlerde oynayacağız Cankancığım. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Valla sen e, kıyafetsiz olan sensin. Ben hazırlıklı geldim. Ya yani kardeş kıyafet delikanlı adama yarışmaz falan diyor <gülüyor> Yok be karlı yok, karı yok baksana. Aa ben haritadan karlı gibi gördüm. Hımm, haritadan... haritada, haritada karlı, haritada karlı gözüküyor. Tamam yapalım. şimdi, şimdi biraz değişti. İleride inelim hmm. ya, şu rüzgar şeylerinin gerisinde. Bak sayıyorum, 3, 2, 1. Buraya, buraya, buraya, buraya. Söyleye <gülüyor> Rüzgar güllerinin mi diyorsun? Dur bir dakika buraya inmeyelim, şu onun arkasına inelim. <gülüyor> şu garajlara mı diyorsun? Aynen buraya inelim, burada bir şeyler loot, loot buluruz. Ya şu bot kullanılmıyor. Eski bot ekledik yazıyorlar oyuna. Kullanılmıyor galiba ama. Ya işte oyunun saçmalıkları volikey. Sen en büyük evi sana bıraktım ben garajda gideceğim bak. Tamam. Bu arada loot yok. ara 2. bir süre sonra yenileniyor. Böyle bir sıkıntı var. Allah'ım. Ya bu kadar boş olamaz. <gülüyor> Vallahi hakikaten boş. Bu sefer yenilenmedi. Kadar başarılı derken. Oo oh, wa wow, burada süper bir araba var. Vay bagi bagi diyorlar bunları. İste be benim silahım O değil be. Neyse. Tabandı e, istiyorsan bir... verebilirim. Buldum bir tane burada. Colt 1900. Sen bu senin aynı mı? Aa. Gel bak, kurşunlarını vereyim sana. Bu sefer aynı atayım mı? Teşekkür. Ne yapıyorsun ya? illa beni eğilip poz vermemi istiyorsun değil mi bütün izleyicilere. <gülüyor> Kardeş. Fan servis yaptıracaksın illa. Fan fan servis istiyorum, istiyorum. <gülüyor> Aa burada <gülüyor> da biz. Oye. Bak orada da şunu yerdekinde sen al. Bak bak. Oo! <gülüyor> ben şeyli olanı al bakımlılık. <gülüyor> bak ya. <gülüyor> İstiyor musun? Bu dolu bir şarj var. Yok yok, bu da dolu. Bende tamam. üç tane var. Benim içindeki dolu mu? Onu bilmiyorum da şu araca bine... Abi araç kullanabilecek misin? Sıkma sıkma. Boş şarj var. Evet. Aracı kullanabilecek misin? Ben mi kullanayım? Yaparım. Tamam, yani, hadi. hadi ya. Ee, şimdi... Ama bu niye çalışmıyor? Onu anlamadım. Aa, aa bende bende. indim Şimdi bir daha dene. Evet. Dur, bekle. Bineyim. Sür. Nereden bir söyle? Ya eline bak işte O niye çarptın? Dur, dur Dön, dön biraz Şimenden bir içemedik önce gayet mantıklı Şuralara doğru gidelim biraz Nananananana öfke öfke öfke öfke öfke Yola çıkmam lazım nasıl Bu arada canımı indirdim, teşekkür ederim Gerçekten mi? Aa yok yok yok elliymiş elliymiş tamam tamam devam Mantıklı bir gün ya. Burayı tutlayalım mı? Eee ara alana bakayım mı? Alanda göremiyorum bizi. Aa, o biz... Ooo alanın dışındayız biraz. Ama yetişiriz Hiçbir ya. Diyorsun bak sonra ölmeyelim. Ya yok. Biz Sonunda, de hiç de soldan... Vay ha! bak burada süper bir silah var. Al onu. Ooo burada Sen da, ben da benim silahımın... Burada da benim silahımın şeyleri var. Mermileri var. Voov wow. Hatta şöyle bir şey yapacağım ben Hop. İstersen benimle onu şarjım sana al ah. Yani kullanmayacaksan alabilirim tabii. tabi Hatta bunun ikini çıkar Al bunun ikini çıkar da bunun ikini de kullan Heee bu şey da değiştirme da. tuşunu değiştirmişler evet. Şarjdan birileri ateş ediyor bakıyorum ama. Ne? Aa ilerleyelim. Bu ses. Aos, oh, aos. Oh, oh. Araca bin, hemen araca. Eh. Geliyorum, geliyorum. Çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk, çabuk. Aaa götür bizi. Ooo canımız çok kötü gidiyor, otuz. Buradan sen koşayım. Koş, dur koş. dur, koşma, koşma. Öyle mi? Yok, zaten şurası hemen. O zaman 15 can var. 15 çabuk medikal bir şeyimiz Koş şey koş zaten. koş koş koş koş koş. Sana söylemiştim dostum yapmıyorum diye. Ya abi, ya ben suda <gülüyor> daha hızlı koşarım inanmıyorum. 15 can kaldı abi çok vurdu. Çok vurdu. <gülüyor> geliyor geliyor bunu. lan abi sanırım her şeyin sonu burası. Hayır hayır koş koş koş koş inanmıyorum. Elma bulacağız can adam. Elma bulup iyileşeceğiz. Medikal bir şey yok ki budur da. Vardır vardır. Ben bir mermi ödüşe söyleyeyim sende. Bu ses de. He alanı görüyorum. İlerlememiz lazım. Araç lazımdı. var. Gel istiyorsan. Yok yok aracı boşver koşalım. Gel gel gel. bin mi, mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Geleyim. Neyse. Ya bence yapmıyordum. Özel Neyse. şurası hemen. Onu kullanana kadar. Ses yapmış oluruz. Ha, adamlar galiba yok. Ne bu? He. Aa. Biri mi var? Evde evet, mi? Yok, vurdum ama şey. Çimenmiş. Bu arada burada silah var bilmiyorum kullanır mısın? Bakayım. Ya silah ihtiyacım yok ya yani evet, şu sağlı, an falan. Salla, salla, salla. Alana girelim. En ihtiyacım olan şey mermi. Şu an alandayız zaten. En ihtiyacım olan şey bir elma. Pardon, elma mermi diyorum elma. Sağlıksız. Oha, taş niye evin içinde? Olur. Burada salağa yatabilir miyiz acaba? <gülüyor> ya yatamayız çünkü alan orayı kaplayacak. Kilise adam var burada dikkat et. Sarımızda çatıştılar. Oh, solunuzda da var. Wo wo wo bize ol. taşıyan kısma geç, taşıyan kısma geç gördüm. Ee, ne geç. Gördüm. ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne Ve benim için çok güzel vurmak Abi üçleyince eve koşuyoruz 1-2-3-koş üç, üç. Süpersin, devam et Alalım mı gidip bir şeylere? Alana, alana yetişeceğiz Hızlı hızlı hızlı Alamayız alamayız Alana alana, gel gel gel gel Koş koş tamam. koş koş koş Aha çadırda Gür medikal bir şey vardır, çadırda koş Çadır nerede? Bak sahne üstünde daha çık, yandaki daha çık. Abi ben neden görmüyorum ya? Beni takip et, beni takip et. Ben geldim neden? Hadi bir şey, elma. Buldun mu? ye Nam, nam. Arka iş var, arka iş var. Sen de onu göm. 55 canım kaldı, güzel. 63, 63 canım var. Süper. Daha iyi içebiliyor mu bunları? Yalnız buralarda dikkat... Canımızı doldurdun. Canı telafi ettik zaten 50 canla başlatıyor oyun, bilmeyen <gülüyor> bir sebepten kaynaklı. Of. Çok güzel geldi bu çadır. Aa burada bir adam var ölmüş. Dikkatli olalım. İyi buyurmuyor önce. Kontrol edeyim mi ya, yaşamıyor? Yaşamıyor. <gülüyor> Öldürüz. <gülüyor> Arkanda ben varım sen rahat olsana ya. Abi ben deşildim yalnız 17 canım kaldı. Tüh, iyi ki can vermişiz sana. Pardon ha. <gülüyor> Üste çıktım. Neredesin? Onun cesedi... Aha! Aşağıdan çıkıyorlar. Üste çık, üsteyim ben. Şeyde aşağıya... Adamla atalar nerede biliyor musun? Ben Öldürdüğün adamın cesedini alayım mı? Bulamadım. <Gülüyor> Nerede? Vaa vaa vaa vaa vaa vaa vaa. Ne? Şuradan çıkıyor bak bak görüyor mu? Aşağı in, gel gel gel. Vurdun üç tane. <gülüyor> Abi sen bayağı yandırdın ben <gülüyor> <sadece öldüm. gülüyor> ya alan, Ben sadece öptüm. Ne alakası var? Alan arka püstan geliyor. Öyle mi? Evet. Ya, aş aşağı ineceğiz, gel. Ol ol, ol ol hala bize sıkıyor bak, tipe bak. Tamam, şu an sıkamaz. Ağacını. Durun, yalnız mermin problemim var. Mermin bitti, off. Tamam, dikkatli ol, ben adamın etrafından dolaşacağım. Tamam, ben soldan, sen sağdan. Bu, sağ... bu kaldı sanırım tek zaten. Evet, üç kişi var, bu kaldı. Bunu öldürürsek kazanıyoruz. Yıkar et, arkasından da öldüm. Al! A, önümdeymiş! Önümdeymiş, inanamıyorum. Çok mal gibi öldüm. Oradan, orada önüne çıkacak, önüne çıkacak! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kazandık, yes! Hiçbir şey yapmadan kazandım. <gülüyor> Kavasını sıktım bir tane, ben arkasını döndüm. <gülüyor> hop, oh, oh. hop. <gülüyor> <O gülüyor> tak, tak. bak! Gitmeyen, 3 kilit var. Ben 3 kesti şu an. Vay be! Ya ulan, ulan hiç hiç hiçbir şey yapmadım oyun boyunca. Can can gel gel öldük. Bir, yer bir, yer bir, bir kere bir kere de olsa bir windir bin, dostum. Evet, ah, çok Güzelli. çok güzel. Uzun. Sen uzunsu <gülüyor> nasıl? Gerçek <gülüyor> <Ya, gülüyor> bir şey yok. Kendini kendimi uzun göstermek için kullandığım bu bahaneler. Aa, hayır <gülüyor> sen. <ben> <gülüyor> <gülüyor> o zaman gel diye sıkışalım son. Tamamdır. Asıl. Bu... Güzel izlediğim bu oyunda bana eşlik ettiğin için çok teşekkürler. Çok önemli değil. Ya keşke daha iyi bir ama ama bir tane artık kaldı. Evet, eh, artık yapacak yapacak bir şey yok yani. O, o, o zaman bu havada bitirirken videoyu son bir dab ve tokat. Evet. <gülüyor> ya ya <hayır. gülüyor> Önceden önceden vurmaya başlamıştı Neyse. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın. kalın.